D vitamini eksikliği oldukça fazla görülüyor ve D vitamini de dışarıdan almak zorundayız. Fakat bir de D vitamini ve K vitamini'nin beraber satıldığı bir takım preparatlar var. K vitamini demek, koagülasyon pıhtılaşma demek. Pıhtılaşma faktörlerinden 4 tanesi direkt olarak K vitamini ile ilgili. Kanaması olan hastalara, yeni doğanlara, açık kalp ameliyatından sonra kanama sorunu yaşayanlara pıhtılaşma olsun ve kanama dursun diye K vitamini veriyoruz yani K vitamini demek kanın pıhtılaşması demek. E dolayısıyla burada bir yanlışlık var, değil mi? Bize diyorlar ki D vitamini emilimini kolaylaştırdığı için K vitamini alalım. Hatta atılımını da azalttığından dolayı D vitamininin etkisini arttırdığı söylenir. Ama maalesef bu konuda herhangi bir elimizde hiçbir bilgi yok. Sadece sadece çok yüksek dozda uzun süre D vitaminini kullananlarda, kadınlarda osteoporozu olanlarda, yumuşak dokularda kalsifikasyonu engellemek için K vitaminini Kullanılıyor. Bu da ender, yani yumuşak dokularda kireçlenme yapıyor. Dolayısıyla elimizde ikisinin beraber kullanılmasına dair herhangi bir veri bulunmuyor. Fakat buna karşın piyasada DbK vitaminin beraber satıldığını görüyoruz. Yani şapkadan tavşan çıkartma durumu söz konusu. Dolayısıyla bizim böyle bir şey kullanmamızı gerektirecek bir veri, Yok. O yüzden D vitamini, K vitamini olmadan gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir de önemli bir nokta var şu. Eğer kan sulandırıcı kullanıyorsanız, e, kan sulandırıcı ilaç demek kanı sulandırıyor. Bir de üstün üstülük K vitamini alırsanız o zaman kanı patılaştırıyorsunuz demektir. Dolayısıyla bizim vitamin K1 diye bilinen fitodoyno maddesini almamıza gerek yok. Düzgün sebze tüketiyorsanız zaten yeterli K vitamini alıyorsunuz. Teşekkürler.